Ben de deminki yayınımızda Ebru e, hipofiz beziyle hipotalamustan bahsetmişti e, Yasemin'de. Biraz bu konudan bahsetmek istiyorum. Çünkü e, vücudun gizli yöneticisi biliyorsunuz hipotalamus aslında. E, beynin alt bölgesinde yer alıyor hipotalamus. E, fakat... Genel görevine baktığımızda, şimdi vücudumuzun içerisinde biz birçok işlem meydana geldiğini biliyoruz. İşte vücut ısısının sürekli sabit derecede olması gerekiyor. 36-37 derecede. Isı biraz düşse veya biraz yükselse veya aşırı yükselse vücudun riske girebilecek durumları meydana geliyor. Aynı şekilde kan basıncı da yine vücut için çok önemli seviyelerde bulunması gerekiyor. Bunun da artması veya düşmesi insan hayatı için çok riskli durumlar meydana getirebiliyor. Her insan günün belirli bir vaktinde uykuya dalabiliyor. Yani Allah bedeni o şekilde yaratmış. Muhakkak uykuya dalabilecek gibi. Veya bir bebek düşündüğünüzde bebek ilk oluşturmaya başladıktan sonra yani ilk doğduktan sonra daha doğrusu hızla büyüyüp bütün bebeklerde olduğu gibi herhangi bir hastalık meydana gelmediği sürece çok rahatlıkla gelişip normal insan boyutuna gelebildiğini biz biliyoruz yıllar içerisinde. Tabi bunların hepsinin Meydana gelmesi için biz baktığımızda insanın aslında herhangi bir müdahalesi olmuyor. Çünkü siz düşünün ne e, günün herhangi bir vaktinde ateşinizi ayarlıyorsunuz. Ne uykunuzun gelmesi için vücudunuza özel bir emir veriyorsunuz. Ne de işte bir bebek doğduğunda bunun gelişmesi için özel bir müdahale bulunuyorsunuz. Bunların hepsi vücutta dışarıdan... Ee, sizin belki vücudun içerisinde yerleştirebileceğiniz termometreler olmuyor, basınç ölçerler olmuyor veya e, vücudun içine mini bir lavrota yerleştiremiyorsunuz. Ama vücudun içerisinde insanın hiç haberi olmayan bir yönetim merkezi var. Bu sistem bütün insanlarda ilk insan yaratıldığı andan itibaren kusursuzca çalışan bir sistem ve kusursuzca devam eden bir sistem. Biz bunu bildiğimiz için Allah'a tabii ki biz şükrediyoruz. Fakat bunu düşünmeyen insanlar böyle bir sistemin nereden meydana geldiğini de bilemeyebiliyorlar. Şimdi bu Hipotalamus tabii ki bu sistem yani insanın içerisinde insanın bütün sistemlerini kontrol eden beynin işte o alt bölgesinde bulunan hipotalamus dediğimiz küçücük bir et parçası. Fakat hipotalamus tek başına mı hareket ediyor? Hayır hipotalamus'un yardımcısı var hipofiz bezi. O da onunla birlikte hareket ediyor. Fakat hipotalamus'un tam emrinde, emirleri konumunda. O ne derse onu yapıyor. Ama hipotalamus tabii ki o da tek başına hareket etmiyor. O da beyinden ve vücudun derinliklerinden gelen mesajları alıyor, yorumluyor ve bunları harekete geçiriyor. Şimdi pratikte sistem nasıl meydana geliyor? Bunu düşünecek olursak, hipotalamus vücudun çeşitli bölgelerinden ihtiyaç sinyalleri geliyor. Bunun da en az ki beyinden gelenler. Bu mesaj geldiğinde hipotalamus görevi hipofiz bezine şu hormonu salgıla diyen bir hormon gönderiyor. Şimdi normalde bu da yine hormonlar ve oluyor. Aslında bu tamamıyla bizim hormon sistemi dediğimiz bir sistem. Ama bu sistem mesela demin burada trioksin hormonunu anlattı Yasemin. tiroksin hormonu bir anda e, kendiliğinden salgılanmıyor. Vücudun çeşitli yerlerinde hormon salgılayan bezler var. Hormon bezleri mesela böbrek üstü bezleri veya işte e, tiroid bezleri gibi veya kadınlarda yumurtalıklar, erkeklerde de testlerde olduğu gibi çeşitli hormonlar salgılanıyor. Şimdi bu hormonlar kendi kendilerine bir anda durduk yere salgılanmıyorlar. Bunların salgılanması için hipotalamus, hipofiz bezine diyor ki sen... Tiroid bezine söyle o e, tiroid hormonları salgılamaya başlasın gerekli diyor. Bunun için de hipotalamus'taki e, hormonların boyutları çok çok küçük. Yaklaşık 3 amino asit büyüklüğünde falan oluyor. Yani bizim amino asit boyutunda düşünecek olursak işte bu küçük hormonu gidiyor, gönderiyor hipofiz bezine. Hipofiz bezi de vücudun gerekli bölgesindeki işte tiroide gidecekse eğer o hormon tiroid bezine tiroid hormonu salgılanması emrini verecek. O hormonu direkt yola çıkarıyor ve vücudun derinliklerindeki o bölgeye hiçbir zaman yanılmadan tiroid hormonu salgılanması gereken hormon tiroid bezine böbrek üstü bezlerine gidecek, böbrek üstü hormonlarının da salgılanması gereken yere gidecek hormon da ilgili yere gidiyor. Fakat siz hormonu şimdi düşündüğünüzde molekül dediğimizde biz küçük yuvarlak belki moleküller deyip işte böyle topçuklar gibi düşünüyor olabilir bazı kişiler bu şekilde olmuyor. Burada olağanüstü bir sistem işte burada devreye giriyor. Çünkü hipofiz bezi o hormonu gönderdiğinde o hormon vücudun derinliklerini hiç bilmediği bir yerdeki o böbrek üstü bezine gittiğinde işte o böbrek üstü bezindeki e, algılayıcıları, antenleri tam uyumlu olacak hormonu salgılamış oluyor. Bunu şöyle düşünebiliriz. Siz dünyanın mesela Türkiye'de İstanbul şehrinden dünyanın herhangi bir bölgesindeki bir ülkede mesela Afrika'daki bir ülkedeki, bir şehirdeki, bir evin kilidine uyum sağlayacak olan anahtarı üretip oradan gönderiyorsunuz. Ve o anahtar o kapıyı açıyor. İşte hipofiz bezinin görevi aslında bu. Yani bunu düşündüğümüzde tabii ki olağanüstü bir sistem var. Hayatında hiç görmediği hücrelere uyumlu olacak bir hormon salgılıyor. Ve o hormonu sadece ilgili bölgeye götürüyor. Zaten e, mesela böbrek üstüne gidecek olan hormonu tiroid bezine gönderse hiçbir vasfı olmaz. Hiçbir şey olmaz. Çünkü o kilidi, o anahtar açmamış olur. İşte burada Allah o kadar olağanüstü bir sistem yaratmış ki vücudun içerisinde yöneticilerin var Bu yönetici hipotalamus onun emrindeki yardımcısı istihbarat şefi de diyebiliriz. Hipofiz bezi birlikte olağanüstü bir uyumla tam iletişim haberleşme sistemiyle vücudun içerisindeki bu posta servisi sistemiyle ilgili olan vücudun gerekli olan bütün e, işlemlerini görmesine e, or, tam sağlamış oluyor. Bu işte gerçekten Allah'ın yarattığı çok olağanüstü bir sistem bir ayet okumak istiyorum inşallah. Rabbimiz Fatır Suresi 15. ayetinde şeytanı Allah sanırım. Ey insanlar siz Allah'a karşı fakir olan muhtaçlarsınız. Allah ise gani, hiçbir şey ihtiyacı olmayandır. Hamit övülmeye layıktır. Bütün bu sistemler ihtiyacı olan biz Allah'a karşı fakir olan insanlarız. Rabbimiz ama bütün bu ihtiyaçlarımızı bize haberimiz bile olmadan her saniye kusursuz olarak yaratarak gönderiyor maşallah. Hipotalamus hücreleri kandaki sıvı miktarını ölçmekle görevlidirler. Hipotalamus hücreleri kandaki sıvı miktarı normal seviyenin altına düştüğünde alarm durumuna geçerek gerekli önlemleri de alır. Alarm durumuna geçen alıcı hemen beynin arka kısmındaki hipofiz vezine mesaj gönderir. Yüce Allah yarattığı her canlıya olduğu gibi bu alıcılara da en kusursuz ilimle görevlerini ilham etmektedir. Darwinistler insan vücudunda birkaç kesme şeker büyüklüğü kadar yer kaplayan hipotalamus'un insanın oluşumu için üreme bezlerinin gelişmesi gerektiğini hesaplayıp buna bir zaman verip ve tam o dönemde o hormonu salgılaması gerektiğini gözü, kulağı, dili hatta beyni bile olmayan bu et kütlesinin zamandan haberdar olarak aradan geçen seneleri hesaplamasının ve buna uygun ayarlamalar yapmasının çört tesadüflerle açıklanamayacağını düşünmezler. Şu an, koltuğunuzda rahat rahat oturarak bu videoyu izleyebilmenizi, vücudunuzun iç dengesini sizin adınıza düzenleyen sistemlere borçlusunuz. Vücudunuzdaki iç dengeleri yapay bir şekilde sağlamaya çalıştığımızı düşünelim. Öncelikle insan bedeninin birçok noktasına çok hassas termometreler, damarların yüzeyine kan basıncını ölçen alıcılar ve hücrelerin çalışma hızlarını kontrol eden mini laboratuvarlar yerleştirilmelidir. Şüphesiz, günümüz teknolojisiyle insan bedeninin derinliklerine, binlerce termometre, mini laboratuvar, basınç ölçer gibi aletler yerleştirmek henüz imkansızdır. Ancak mümkün olan en mükemmel tasarıma sahip özel bir sistem insan vücudunun derinliklerine doğuştan yerleştirilmiştir. Bu, benin hipotalamus isimli bölgesidir. Hipotalamus, her an beyinden ve vücudun derinliklerinden kendisine gönderilen mesajları değerlendirir. Ardından, vücut ısısının sabit tutulması, kan basıncının düzenlenmesi, vücuttaki su oranının dengelenmesi ve hatta uyku düzenliliğinin sağlanabilmesine kadar birçok işlevi yerine getirir. Burada düşünmesi gereken nokta ise şudur. Hipotalamus, yağ, su ve proteinden oluşmuş bir et parçasıdır. Bir et parçası nasıl olur da hayati fonksiyonlarımız olan bu dengeleri kusursuzca sağlar. Şüphesiz ki Hipotalamus'taki bu akıl veşhur Allah'ın sonsu saklının bir tecellisidir. Allah bir Kur'an ayetinde şöyle buyurmaktadır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sınırım. Siz Allah'a karşı muhtaçlarsınız. Allah ise Gani'dir, hamittir."